Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemil. Bugün son zamanlarda kafaya taktığım bir konudan size de bahsetmek istiyorum. Hatta bununla ilgili bir metin bile çıkardım. Yani bununla ilgili bir metin bile çıkardım ve bunu bütün ayrıntılarıyla size anlatacağım. Yani hepimiz şimdi duyarız. Aslında o kişiye aşık oldum. Allah'ım bu kişiye aşık oldum laflarına. Peki bunlar doğru mu? Yani peki diyeceksiniz ki sadece benim özel hayatımı nasıl tanıyabilirim? Ben o manada demiyorum arkadaşlar. Çünkü yani aşk paradoksunda özellikle bilmemiz gereken bazı şeyler var ve bunların bazılarını size aktarmaya geldim. Öncelikle ilk söyleyeceğim şey o bir, bir bana aşık oldum. İşte o kişiye aşık oldu demek aslında bir aşk değildi. Ondan başlatmak istiyorum. Ee, aşkın aslında Dört tane evresi vardı. Bu dört evre tam olarak o kişiyi görmüş ve duymuş olman gerekir. O kişiyi yüreğinde hissetmen gerekir. Onunla eninde sonunda bir ilişki kurman gerekir. Ve en önemlisi onsuz yaşayamamak anlamına gelmektedir. Ve bu aşk aslında şöyle söyleyebilirim tamamen aşk değildi. Çünkü bu kuralların hepsi bence gerçekleşmemişti. Yani mesela günümüz sana ilişkileri vesaire o kişiyi görmediğin sürece, duymadığın sürece ki pek çoğu özellikle Discord kullanıcıları bunu yapıyor. Ve ben de buna kurban gitmiş birisiyim. zamanında da böyle şeyler olduğu için bu bir aydınlatma yapayım demiştim. Bir diğeri aşkın aslında 4 tane evresi vardı. İlk temel evre beğenmedir Yani sizin olup dediğiniz şey aman Allah'ım bu kişiye aşık oldum. Aman Allah'ım ben bunu çok seviyorum demeniz aslında o kişiyi beğenmeniz anlamına gelmektedir. Bir üstü işte aşktır. Tabii aşkın aslında pek çok parçası olduğunu söylesem ki ilerleyen dakikalarda buna değineceğim. İkincisi aşktır ve 20 bir dakika, 20'den fazla duygu oraya almaktadır. Daha sonraki evre sevgidir. Yani o aşkınızla yani onunla iletişim kurdunuz. Ve o sevmeye başladınız. Ve bunu ilerlettiniz diye En sonunda da artık sevda olur. Yani ben olayı şu şekilde özetleyebilirim. Herkesi beğenirsiniz. Genellikle aşık olursunuz. Bazı kişiyi seversiniz. Ama sadece bir kişiye sevdalı olursunuz. Ve o bir kişi aslında sizin hayat eşiğinizdir. Peki ben bu aşk konusundan biraz bahsedersem. Şöyle anlatayım. Rick and Morty'de geçen bir cümle vardı. Şimdi o cümleyi söyleyemiyorum çünkü benim de benzer bir cümlem var. Ben bunu biraz düşündüm olabilir mi diye. Halbuki çizgi filmlere mantık aramamak gerekir. Fakat ben o cümleye gerçekten bir mantık aramayı denedim. Ve sonra şu taneye bağladım. Ve bütün bu metin yani şu bunlar ve bunlar aslında benim buradan düşüncelerimin ürünü. Şöyle anlatabilirim. Aşk, insanlarda nefret ve sevgi duygularını ve onun alt başlıklarıyla birlikte ve belirtilerini açlayıp insanları çiftleşmeye zorlayan bunun sonucunda parçalanıp sizi çocuklu bir evliliğe ve sorunlu bir evliliğe baş baş evlilikle baş başa bırakan bir tür kimyasal reaksiyondur. Herkesin bir an diyeceksiniz ki "Oğlan çok mu fazla çizgi filmlerin falan filan hayır buna ben kendi hayatım olarak düşünüyorum. Belki ileride da değişebilir ama şu an bu düşünceleri düşünüyorum. Çünkü yani gerçekten de aşk aslında kimyasal bir reaksiyon gibime geliyor. Ve daha da ilginç olanı burada Hatta durun biraz netliyim, yazından kötü yazından öyle kusura bakmayın. Burada pozitif duygular ve negatif duygulardan oluşan bir duygudan bahsediyorum size. Bir reaksiyondan bahsediyorum. yani. Bu pozitif duygular sevgi, heyecan, sorumluluk, birliktelik, mutluluk, huzur, barış, dostluk, arkadaşlık ve aşk kardeşi. Peki negatif duygular da var ya bunun içerisinde. Mesela nefret, gıcıklık yani gıcık etme isteği, o kin, itikam ruhu, korku, delilik, takıntı, hüzün, öfke ve çile. Yani bu bütün bu saydığım bütün pozitif duygular hepsi birleştiği zaman şu şekilde kenetlendiği zaman aşk oluşturur. Yani bunlar aşkın parçaları diyebiliriz ve benim bir diğer değinmek istediğim nokta aşkın ölümle olan ilişkisi. Evet herkes bir an orada sustu ve ne demek istediğimi merak ediyor. Yani çünkü benim ana başlıkta inceleliğim iki tane, bir tane başlığında da iki, iki tane daha ayrılıyor. Yani toplamda üç farklı ölüm mentoru var burada. Yani benim bu ikinci derlemem böyle yazdığım şey aşk kimyasal bir tepkimi olmasına rağmen kısmet ömrüne sonuçlanabiliyor. Aşk kimyasal tepkimesinde negatif ve pozitif duyguların eşit dağılmasıyla oluşan bir hani bir olay nasıl anlatsam? Bir olay ama nasıl bir olay? Hani Tanrı'nın bizim için gönderdiği bir olay bu aslında. Yani bunun dinen olarak da yani insanların hem kız hem de erkek olarak yaratılması ve bunun dinen olarak desteklenmesi işte Kur'an'da benim bildiğim biz sizi çiftler halinde yarattık şeyi aslında aşkın aşk kimyasal reaksiyonunun bir tür parçası oluyor. Aşk birleştiği gibi kendisine oluşan parçaları parçalayabiliyor. Yani olay şu şekilde eğer o kişiyle bir sevgili İlişkisi veya artık eş ilişkisi kurduysanız Aşk artık sevgiye dönüşür Tabi ilerleyen süreçlerde Ayrılmanız veya oluşacak kötü bir Olay işte ne bileyim, İhanet gibi olaylar Bu aşkı Perişan Yani ihanet aşkın bir parçası değildir Aşkı bozan şeydir arkadaşlar yani Aşk duygusunu parçalayan şey Aslında ihanette var Daha doğrusu şöyle diyeyim Aşkı demeyeyim de Sevgiyi parçalayan şeye ihanettir arkadaşlar. Bunu da baştan söyleyeyim. Bu parçalar ayrıldıktan sonra birbirleriyle bir rekabete giriyor. Ve pozitif duygular, negatif duygular kendi aralarında bir mücadeleye girişiyor. Yani düşünün link maçı gibi düşünün siz bunu. turnuva maçı gibi falan. Fakat işin garip noktası pozitif duygularla sadece ama sadece sevgi duygusu. Yani bu eş ilişkisi, sevgili ilişkisi Falan birleştiğin, yani oluştuğunda geri sadece sevgi kalır. Her şey yok edilir. Fakat negatif bulgular hepsi birbirlerini üstünlük sağlayabilir. Bazen tek bir tanesi üstün çıkar. Bazen de beraber üstün çıkarlar. Peki aşkın ölümle bağlantısı nedir? Şöyle bir tablo çizdim ben. Şöyle klasik bir tablo. Bu tabloda aşk kaynaklı ölümlere Fiziksel ölüm ve mental ölüm olarak şey yaptım. Mental ölüm kendi başına mental ölümken Fiziksel ölüm iki türlü. Büyük ihtimalle YouTube burayı kısıtlayabilir. Yani az çok düşünüyor YouTube'un kısıtlayabileceğini. Önemli değil. Cinayet ve intihar şeklinde. Evet herkesin gözü şu an benimki gibi faldaş oldu. Peki bu cinayet tam olarak nasıl bir şey? Hani hepimiz e, haberlerde ne yazık ki bu kadın cinayetlerini duyarız ya. Maalesef. Bunun sebebi işte aşkın parçalanmasından sonra oluşan nefret, öfke, takıntı duyuruları. Ki bunlar sadece bunlar sınırlı değil. Bunlar ana bu duygular. Aynı şekilde aşkta bulunan intikam alma isteği ve kin düşüncesi de bu üç duyguyu destekleyen bir duygudur. Ve bütün bu duyguların, bütün bu duyguların tek başına bir araya de birlikte artık ölüm kaçınılmaz olur. Eğer kişi bu üç beş duygudan hatta kendisini kontrol edemeyip iradesinin yenik düşerse bu beş duyguyu kendisine uyarlarsa cinayet gerçekleşir. Çünkü e, bu kadın cinayetlerdeki falan başrol aslında nefret ve intikam isteğidir. Yani atıyorum bir, kişi, bir kadın erkeği terk etti diyelim ve en sonunda boşanma dağlar saçtı. Erkek bunu kendine yediremiyor. Her erkek bunu edemez diyemem. Ama haberde duyduğumuz erkekler bunu yediremiyor ve en sonunda kadın cinayetlerine ne yazık ki baş başa kalıyorsunuz. Huzuru için duyuyorsunuzlar. Ee, Tabi bu ne yazık ki kadınlar arasında değil. Tam tersi kadınlar erkekleri yapabilir, erkekler çocuklarına yapabilir, kadınlar çocuklarına yapabilir, çocuklar ailesine yapabilir. O kadar yani paradoks var işin içerisinde. Yani çocuklar da bundan zarar görebiliyor ve daha saldırgan bir hal oluyor çocuklar. Düşün. Yani bu hani kurban gidebilir yani illa katledilmesine gerek olmaz kendine katledebilir veya mental bir çöküntü ortaya oluşabilir o kişilerde ve oluşan sorunlu evlilik haliyle yok olur. Peki intihar tam olarak nasıl oluyor? Yani intiharın kelime anlamını şurada baş baştan söylemek gerekirse kendi kendinin yaşamını kendi isteğiyle bitirmek. Yani aşk dolu ilişki eğer e, çiftler ayrılırsa ve atıyorum erkek veya kadın bunun kendisini yediremiyor ama bir yandan da karşısında, karşısındakini de şey yapmak istemiyorsa diyelim ki hmm, Mecbur mental bir çöküntüye gelecek ve şunu da baştan şöyle değineyim Ölümün açtaki mental hali bir nevi beyinde kattı kalite Yani Artık o kişi sürekli düşünür, düşünür düşünür at en sonunda bir derinli ve takıntı olur yani Hem mental haldeki hem de intihardaki hali delilik, takıntı, hüzün ve çilelik yani bu mental ölüm aslında intiharın bir tür efresidir. Eğer kişi mental ölümden çıkamazsa ne yazık ki kendi yaşamını kendisi bitirebiliyor. Yani bitirir demiyor. Bitirebiliyor. Yani ya büyük ihtimalle onun, onu düşünerek yaşayamaya devam eder ya da ben niye şey yaşıyorum öleyim gitsin şeklinde kendi hayatına ne yazık ki sormuyor. Bu kötü bir şey aslında. Buraya değinmiştim. Peki son olarak şundan bahsedeyim. Bu aşktan kaynaklı mental ürünlerden kurtulabilmek için tam olarak ne yapmamız gerekir? Yani ben üç farklı şey bulabildim. Şunları size okuyayım. Sevgili olup da ayrıldığı kişiyi tamamen unutması gerekir. Kafasından çıkarması gerekir. Kendisine bir uğraş bulması ve uğraşı hayat şartı haline getirmesi gerekir. Ve kendisini her fiziksel işte ne bileyim. Ee, ne yapabilirim mesela. Benim gibi sakal sevmeyen kadınlar için Sakallarını ayrı alabilir, kas yapabilir, bende şu an kas yok tabi, kas yapabilir. Ee, başka, mental olarak kendini daha kibar bir insan olabilir diye düşünüyorum. Böyle. Kendi yorumlarına gelirsek, sonra birazcık kendi yorumlarından bahsedip videoyu kapatacağım. Yani, şöyle diyeyim, aşkın bu kimyasal reaksiyonu, bu duyguların eşit dağılmasıyla oluşur. Buraya değinmiş miydim hatırlamıyorum. Eşit dağıldığı için bütün duygular birbirlerine aslında üstün mücadelesine giyebilir. Fakat pozitif duygularda sadece sevgi et gibi geliyor. Bunu söylemiştik. Yani ne diyebilirim ki kafamda kurduğum bir düşünceyi şu an videoya döküyorum. Yani şöyle bir resim yapmıştım. Küçük bir resim. Şöyle netlemek gerekirse. İşte aşkın şeyi Yolları, nefret ve sevgi yolları şeklinde ayrılmış. Yani aslında olay bu resimden ibaret. Eğer kişi aşkı kontrol altına, yani şöyle diyeyim aslında çiftler ilişkiye hazır olmadıkları için böyle yapıyorlar. Aşkı aslında aşık olmayı bahane edip kendi bir nevi tatmin etmek istiyorlar. Bu yanlış bir şey çünkü o dedikleri aşk aslında aşk değil de, sadece bir tu beğenmedi. Yani aşkın ulaşırabilmesi için önce o kişiyi bir tanımak lazım ve bu aşkın dört kuralı olan şeyleri yerine getirmek lazım. Bugünlük diyeceklerim bugünlük bu kadar. Bu video hem Instagram'da hem de YouTube'da yayınlanacaktır. Onu da baştan söyleyeyim. Bir sonraki video fikirleriniz için yorumlara doğuşmayı ve bu video hakkındaki fikirleriniz için yorumlara doğuşmayı unutmayın. Eğer dilerseniz size kendi düşündüğünüz şeyleri benim videomdaki yorumlara aktarabilirsiniz. Belki bir röportaj olabilir ve belki bu videonun devam videosu da gelebilir. Yani devam videosu nasıl olabilir? O kişiyle röportaj yapıp onun da fikirlerini alabiliriz. Ancak öyle bir devam videosu olur diye düşünüyorum. Bugünkü videoya ayırdığımız vakit bugündük bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu günler dilerim. Bye bye.